<gülüyor> Selamlar Gençler Bugün Arkadaşlar Sizinle Berber Sıkaya bir... Neyse Bugün Erkan... Yanımda Eee Salih Var Mr.Costom Var O <gülüyor> <gülüyor> Sen Ne Satıcısın Yaa Yaa Bİ Salih Var Mr. Var Ve Uzun Zamandır Videolarda Gözükmeyen Bir Şahsiyet Var başar ben... X Black Biz Erkan'la bezvar videosu çektik Anasını satayım Adam X Black Montaj Yazmış <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Geçin arkadaşlar, yani Salih, Salih Yemur'undan ban yedi. <gülüyor> Niye ban yediğini şey yapsana Salih. Kurucuya gitti, 15 Temmuz aynı, aynı yere <gülüyor> 15 Temmuz. <denemiz. gülüyor> bu arada videoyu izleyen yetkili varsa, ben arkadaş ilk defa bu videoda gördüm. Lütfen benden de banlamayın. ben, <gülüyor> <gülüyor> ben herkesi tanıyorum. Aa bir dakika dur lan. Şey arkadaşlar, bu videoda ben makro oynayacağım. İlk bölümünü ne zaman çekmiştim hatırlamıyorum. Bir yıl önce falan çekmiştim galiba. Yoş ya Juşa, Juşa şu makroyu atsana lan benden. Silindi format attım ben. Ya al bilmiyorum ya <gülüyor> Bana Ay, yardım ederdin ya. Arkadaşlar yardıma gelin lan. Gelin lan. lan, lan, lan. Gelin lan. Oo kurbağa. Lan Üşa kardeşim sana şekil yapamam var lan. Bek ananı avladım. Üşa! <gülüyor> lan <gülüyor> ne oluyor ki defam? Oğlum ne oluyor oğlum orada? <gülüyor> Kestim hepsini. Lan, <gülüyor> bu, bu ne? Bu ne lan? Oğlum mülteci. <gülüyor> e ee, ne oldu? Oğlum bu makro ne güzel lan. Allah çarpsın var ya böyle oynamak daha rahat. Kolu şey yapmıyorsun. Turbo açın. Titreşim Kolu şey yapıyorum. Onu bana salsan oyun şu. Onu, onu, onu. Selam. Onu, onu, onu sana Oğlum. salacağım. Oradan ben yüce koşuyor yüce. Adam tuzağa <buka> girdi lan. <gülüyor> Ey ya. Şifre, şifre koyun, yenge. şifre koyun. Yengen, yengen. Tamam arkadaşlar. Ee, yorumlar kısmına yengen yazan ilk 5 kişiyi videoya alacağım. Arkadan geçecekler. <gülüyor> Son 15 kişiye ben çekeceğim video. Oğlum sen zaten anasını satayım Skype varsa çağırıyor çocuk beni. 2 gün sonra kanalda görüyorum kendimi. Ben <gülüyor> çekeceğim şey de demiyor ataazı. Şey 4 tane 50 pelim var. Ne olur? Onun başına 5 dakika bekliyor Gelmiyor. Ne no, ne lan ne no, oldu lan? Dur dur dur. Adama vurup <gülüyor> vurup kaçacağım bir şey var. İzle. Oğlum adam işiyor anasını satayım. <gülüyor> ya bir insan niye Oğlum kurucu olmuş. Ya Erkan ne ya ne çıkıyor ya? Bunlar ne yapıyor ya? Oğlum bu siz misiniz lan? Öldürdüm enayi. oğlum niye vuruyorsun? Vurmadım. Enayi kartopu attım. Bir sana ne attık? Oh yes. Ben öldüm. kardeşim mukadder atabilir miyiz? Arkadaşlar, bak random, pro kıyamayın. Reach varken. Yumurta. Olta. Allah'ıma şükürler olsun. Olta çıkarttım. Bak bu sandıklardan hiç olta çıkmıyor ha. Buradan Yetkilileri kafes döşen davranıyor Sevdiğim videom ne biliyor musun? En sevdiğim videom seni Youtuberları taktık Oğlum o video çok güzel Bak buraya flash bellek <gülüyor> yapayım Lan <gülüyor> dur şu Efe'yi de uyandırayım aaah Lan uyan lan uyan Uyan <gülüyor> ne, oldu? ne oldu ya, uyan ya Ben okula gitmek istemiyorum ben okula gitmek istemiyorum Ya ne okuldu atlarla Geç şuraya karaya gideceğiz geç Baştan söylesem ama. Buyurun <gülüyor> <gülüyor> <Koyun> bir tanesini. <gülüyor> Kans çok güzel yapmışsınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o zaman sen çok büyük yılanlara giriyorsun. Doğru doğru doğru al şunu <gülüyor> <al>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben siz miyim lan vuruyor Adam da kardeşim. Oğlum, Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğ, dağı da terk et lan. 7 okçu ben. Yuşa, Batuhan, Ekran. Ekran mı? ekran Ha, Erkan işte. ekran diyorum mal. <gülüyor> ekran abi. <gülüyor> lan, ekrandan viralım ya. Ekran mı amına koyayım. Neydi lan? Yar ocu. Adı neydi lan onun adı? Adı Nokta. Adı Nokta. Tamam işte. Adlan. mis gibi benziyorsunuzla. Nice İkiniz de insansınız. Neydi? Yer kat, atlar goltun altında. Atlar goltun altında. altında olu beni yaram. Ben benim sadece kartı bak. Gel lan sen de. Lan bir dakika, bir dakika. Ee ee ee. El aldın mı kardeşim? Ya kardeş. Tut, tuttu. Oha! Ana. Orda <gülüyor> ölüyü bekle heykel salsınlar ananınki be <gülüyor> Kazma oğlum bunların anasını sitem aya çıkıyorlar. Ender trollün var mı? Çıktı enayiler gide anasını satın <gülüyor> Hadi hadi <at, gidek>, hadi gel <gülüyor> <gülüyor> Gel gidelim anasını satın Bak bak mallara bak Ben de tebedeyim ee, Sen, sen? ulus savaşı tepeyi terk ettin oğlum Oğlum oğlum benim okum bitti o yüzden terk ettim. Şunlara mesaj bıraktım ben. <gülüyor> ne yazdın ona? Oç.